Yedir içir doyur beni sağlam ve sokağa Şimdi oğlum büyüdü bak selam verdi ortama Zaman geçti böyle bak inan ateşim olmasa dayanamazdım bu kadar acıya bunca çakal kol sentimizde bir yanı melek diğer yanımda şeytan Sokaklarsa çocukların gençler lekeri de var Demleme çay ve simit sabah kahvaltım Böyle Öyle mutludurlar işte büyük hayaller kıranlar Üstümüzde yoktu yani borç bulduk amcadan Sabahları sert olur Gece bunalım piyasam burada her bir kardeş aslan her biri de candan İneceğimiz durak belli sensürel'e bir kaptan Ruhum devam et bu karadol Hepimizin içini kanatan yara bu Köşe başında tılsımlı karadol Var git hayat elimde kafa bo Semtimle koskoca binalar Her gün yorgun anamız ağlar. Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü tutmuyor rüyalar Koskoca bir Her şey aynı Kuvuş kanadı göklere Özgür olmak istiyorum çıkacağım güzel günlere Sabrımız var çok şükür Eyvallah yok kimseye Göz yummadım da yamukluğuna semtler cam Can bir parça bedende benim canım yekpare Burada 13 olduğumda olduğunda erdin demek kemale Can takıcan dişine saygı duyacağım büyüye Dik durucan kaya gibi adam yazsın kimlikte Çokça gördüm eskiyi bir göz odada sabahladım Bazen açta kaldım ama için dost atmadım. Yüreğimi kalkan ettim Aşıma haram katmadım Çıkarlarımı kar sayıp, Gönül kırıp yatmadım Ruhum devam et bu paradoks Hepimizin içini kanata yaramı Köşe başında tasımlı karadolu Var git hayat benimle kafa bu Sentimle koskoca binalar Her gün yorgun anamız ağlar Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafan söktü tutmuyor rüyalar Semtinde koskoca binalar Her gün yorgun adamız Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü bitmiyor dua